Bugün inşallah hep beraber 11 otobüsümüzü yine Sihirt halkının, Sihirtli'nin hizmetine sunacağız. Bu 11 araçla hem kapasiteleri mevcut araçlarımızdan daha büyük, 11 araçla toplam 43 araçlık bir kiloya ulaşmış oluyoruz. Yine 16, 16 hafta toplu taşıma hizmetlerimizi e, sürdüreceğiz. Toplam bu araçlarla beraber %35'lik bir kapasite artışımız olacak. Bu sene itibariyle toplam 3 milyon... Yüz binin üzerinde yolcuya, yolcuya hizmet verdik. verdik. Önümüzdeki yıl, yıl inşallah, inşallah bunun dört milyon, milyon üzerinde olmasını e, bekliyoruz, bekliyoruz, hedefliyoruz. Halka hizmet, hizmet hakka hizmettir, hizmettir düsturuyla, düsturuyla çalışıyoruz. Bütün belediye, belediye teşkilatı, teşkilatı, bütün, bütün arkadaşlarımız, arkadaşlarımız, bütün büroda, da, sahada, e, bütün, bütün çalışma, çalışma arkadaşlarımız, arkadaşlarımız bu, bu düsturla çalışıyoruz. çalışıyoruz. SİİRT'in her, her kuruşu, kuruşu SİİRT diye halkımıza, halkımıza harcanacaktır. Harcanıyor ve harcanacaktır. Bunu yapıyoruz. Hayırlı olsun. olsun.